Bugün 12 Şubat 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay 0226'da Yengeç burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün özel yaşamımız, evimiz, ailemizle ilgili konular öne çıkabilir. Duygusal hassasiyetimiz, sevgi, şefkat beklentimiz artabilir. Güvenlik, barınma, beslenme gibi kavramlar da genel motivasyonumuzu etkileyebilir. Bugün Mars ve Venüs Oğlak burcunda birleşecekler. Aşk, sevgi ve yaşamın maddi alanlarında daha tutkulu ve hırslı davranabiliriz. Kişisel arzularımızda kararlı ve inatçı davranışlar artarken ilişkilerimizden yararlanma ve manipülatif davranışlar da gözlenebilir. Toplumsal statü, güç ve güven veren ilişkileri daha çok benimseyebilir, mücadele edebiliriz. Materyalist hırslar güçlenebilir. Dengelemekte fayda var. Akşam saatlerinde yengeç burcundaki ay, balık burcundaki jüpiterli üçgen görünümü yapacak. Yakın ilişkilerimiz ve ailemizin üzerimizdeki etkisi artarken sevecen ve şefkatli olabiliriz. Gece saatlerinde iyimser ve neşeli enerjilerin etkisi huzur verebilir. Ruhsal faaliyetler ve tefekkür içinde gece saatleri değerlendirilebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.